Değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese merhaba. Ben astrolog Arif Aydın. Bugün insan ve evren arasındaki psikolojik ilişkiyi ele alacağız. Evren ve insan arasında nasıl bir ilişki var? Gelin birlikte bu ilişkiye nelere bağlı zodyakta, astroloji haritasında bu konunun anlamı neler? Gelin hep birlikte inceleyelim. <gülüyor> Evet arkadaşlar bildiğimiz gibi ne vardı astrolojide Güneş hayat enerjisini ifade ediyordu Peki Güneş'in hayat enerjisini ifade etmesi sadece astrolojik bir olgu mu Hayır Güneş'e doğru bütün canlılar canlılığını sürdürürken Güneş'ten uzaklaştıkça ne oluyordu Tabii ki canlılık daha da uzaklaştıkça ölüyor mesela Güneş'e çok yaklaştığınız zaman da canlılık ne oluyor yanıyor Örneğin dünya arkadaşlar oğlak ve yengeç dönencesinin ortasında kalan bir bölüm vardır ve oraya güneş ışınları dik gelir ve orası dünyanın çöl olan bir bölgesidir. İşte aynı böyle olduğu gibi arkadaşlar güneşten uzaklaştıkça mesela satürn, satürnyen yani özelliklerde ne oluyor? Soğuma meydana geliyor. Soğukluk mesela oğlak burcu satürnün kendi burçlarından bir tanesidir. Evet dolayısıyla da güneşe yaklaştıkça mesela nedir Aslan Burcu Aslan Burcu daha böyle bir sıcaktır işte bunun gibi arkadaşlar sadece e, buradaki Aslan Burcu olmak ya da işte Oğlak Burcu olmakta nasıl bir ilişki varsa diğer burçlarda da arkadaşlar bu şekilde bir ilişki var arkadaşlar şimdi e, bu konuyla alakalı ben size birkaç bilgi vermek istiyorum Örneğin arkadaşlar koç burcu filizlenme dönemini ifade ediyor. Yani koçun o boynuzları var ya, koçun o boynuzlarını bilirsiniz böyle. O koçun boynuzları aslında koçun başı değildir. O bir filizin topraktan çıkması ve böyle ikiye bölünmesi, yani yapraklanmasını ifade ediyor. Yani tohumdan o filizin ilk çıkışını bize ifade ediyor ve koç burcuna biz filizlenme dönemi adını veriyoruz. Peki bu astrolojik açıdan tohumda böyle de insandaki bu durum karşılığı nasıl hocam derseniz istek hareket etme dürtüsü Girişim ruhu, farkındalık ve öncülük arzusu veriyor arkadaşlar. Yani koç deyince ne yapıyorsunuz? Atağa geçiyorsun. Sürekli olarak bir mücadele. Neyin mücadelesi? Hayata, varlık alemine çıkma. Ben buradayımın mücadelesini veriyorsun. İşte o ben mücadelesi arkadaşlar ne oluyor? İstek, hareket etme, dürtüsü, girişim ruhu, farkındalık ve öncülük olarak koç enerjisiyle karşınıza çıkıyor. Boğa'ya geldiğimizde arkadaşlar... Boğa da neydi arkadaşlar? İşte toprak elementinin bir burcu ve boğa deyince oturan boğa ya da boğa güçlü bir hayvan olarak bilirsiniz zaten. Ve boğa hayatta kalmak için bize en önemli materyalleri veriyor. İşte eskiden saban vardı. Saban çiftçilikte kullanılan en önemli tarım aletiydi. Yani tarlayı sürmek ve hayatta kalmak, işte yemek yemek veya gıda üretmek ve kendimizi güvende hissetmenin e, hayatta kalmak için gerekli materyallerin bize enerjik yapısını veriyordu ve bu boğa arkadaşlar gücü de temsil ediyor aynı zamanda ve boğanın mevsimsel karşılığı zaten neydi güçlendirmek biçim yaratmakla alakalıydı. Çünkü siz yani tohumdan çıktığını çıkan bir e, filiz düşünün. Bunun bir biçimi olacak. Bir e, gövdesi olacak ve biçimlenmeye başlayacak. Dolayısıyla o biçimlenince, o gövde oluşunca güçlenmeye başlayacak ki bu boğa enerjisidir. İşte bu boğa enerjisinin mevsimsel karşılığının insandaki karşılığı arkadaşlar azim, sağlamlaştırma, şekil verme ve form duygusudur arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum boğa enerjisinin insandaki karşılığı azim, azim yani dirayet hani bir... Bir kapıya yaslanıyorsunuz mesela düşünün o kapıyı ne yapacaksınız böyle çekliyorsunuz bütün gücünüzü omuzunuza vermişsiniz işte o onu yaptığınızda sizden açığa çıkan güç boğa gücüdür ya da bir şey çekiyorsunuz hani az önce sabandan örnek verdik ya işte o boğanın gücüdür yani boğa enerjisinin tabiattaki kalitesi işte orada azim dediğimiz enerjiye meydana getiriyor ve Azim dedik sağlamlaştırma dedik şekil verme ve şekil form duygusu veriyor arkadaşlar. Evet ikizler enerjisine geldiğimizde arkadaşlar da ikizler canlandırmak çiçek açma dönemi canlılık esneklik ve yüzeysellikle alakalı bize ne veriyor bilgiler veriyor. Yani ikizler canlandırmak çiçek açma dönemi aynı şöyle düşünün. 20 işte 21 Mayıs'tan sonra ne oluyor? İşte güneşi gören çiçekler açıyor, büyüyor. Tamam, çok güzel. Ama ne oluyor arkadaşlar? İşte bunun da insandaki karşılığı canlılık oluyor. Aynı zamanda hani ağaç yaşken eğilir ya, oradaki esneklik, değişkenlik. Çünkü siz o fidana nasıl yol verirseniz, nasıl budarsanız o şekilde büyüyecektir. Ve e, baktığınız zaman ikizler hava grubun değişken burcudur. Astrolojinin en değişken yaptığı ki burç Canlılık, esneklik ve yüzeysellik verecektir. Çünkü aynı zamanda da zodyaktaki oranın tanımı 3. ev. 3. evde neydi? Sizin iletişim, aynı zamanda kardeşler, aynı zamanda zihinsel varlığınızı fark etme dönemidir arkadaşlar. Ve bu durumun işte insandaki karşılığı da bu şekildedir. Evet arkadaşlar yengeç dönemi, yengeç enerjisi de. Döllenmek ve gübrelenmekle ilgilidir mevsimsel astrolojide. Döllenmek ve gübrelenmek neydi arkadaşlar? Tekrar işte tarlaya tohum atmak ve onların büyümesi için gerekli unsurları e, oluşturmak gerekir. Bunun da insandaki karşılığı arkadaşlar duygu zenginliği, annelik ve babalık duygusu. Çünkü artık e, siz bir çiçek oldunuz, çiçek ikizler döneminde açtınız, etrafa e, çiçeklerinizi saçtınız ve bunlar tohum oldu tekrar ve bunlar tekrar döllenmek ve gübrelenmek anlamına geliyor yengeç döneminde çünkü artık o oradaki yapının sizin bir nevi ebeveynleşme süreci gibi düşünebilirsiniz ve bu yengeçin yengeç enerjisinin insan duygularındaki karşılığı insan alemindeki karşılığı duygu zenginliği annelik ve babalık duygusudur arkadaşlar aslan kısmına geldiğimizde de aslan bölümüne yani Zodyan işte beşinci şeyi olan Aslan'a geldiğimizde burada beşinci evi düzeltiyorum. Aslan tohumun olgunlaşması anlamına geliyor. Tohumun olgunlaşması. Peki ne oluyor? Bunun insandaki karşılığı ne arkadaşlar? Yaratma isteği yani mesela Aslan Burcu'nda beşinci evde gezegeniniz olduğu zaman ne oluyordu? Sanatçılık ya da buna benzer özellikler veriyor. Mesela işte beşinci evinizdeki bir Venüs. Mesela ya da Neptün ve burada o yaratıcılık dediğimiz yani yaratmak Allah'a mahsus bahsettiğimiz yaratmak hani oluşturma anlamında diyebilir ya da ilhama mazhar olmak anlamında bunu kullanmamız gerekiyor. Türkçe'ye çevirdikleri zaman böyle e, yaratma bize başka bir anlama geliyor çünkü. Dolayısıyla da arkadaşlar işte bu yaratıcılık isteği ve özgüven yani ben duygusu vardır. Şimdi e, psikolojik astrolojide bir de şöyle bir durum vardır. Koç ID'yi temsil eder. Aslan beni temsil eder. Yani egoyu. Yay da egoyu temsil eder. İçinizdeki bilgi ve ilim sahipleri için. Dolayısıyla da aslan buradaki özgüven yani doğru benlik ve özgüven oluşumunun en önemli safhalarından bir tanesidir ve özgüven bütün ürünler ve evlatlar anlamına da geliyor. Ve yine beşinci Evde çocuklarla ilgili olması da bundan kaynaklı. Yani aslan enerjisi arkadaşlar özellikle çocuklarına lider yapma, liderlik yapmayı çok beğenir ve ister. Ve dolayısıyla da bu özgüven gerektiren bir durumdur. Ve aslan enerjisi o özgüvenle sahip olmalıdır. Bütün ürünler ve evlatlar yine bu aslan enerjisinin insandaki karşılığıdır arkadaşlar. Arkadaşlar başak enerjisine geldiğimizde hasat yetiştirilmiş olanın kullanılması anlamına geliyor. Başak buğday biliyorsunuz ve e, Zodiac'da da altıncı ev. Çalışkanlık, bakım, düzen evcilleştirilmiş bir yapı anlamına geliyor. insandaki karşılığı. Nasıl yani hocam? Aynen öyle. Başak hamaratlığı verir, çalışkanlığı verir. Aynı zamanda bakım, yani tamirat, tadilat, bunun gibi durumlar. Çünkü oradaki düzeni ve sistemi çözmesi lazımdır. Ve yine düzen, düzen kelimesini özellikle bu şeyle ile bir karıştırma yapıyorlar İngilizce'den çevirirken düzenli anlamında işte bütün başakları işte temizlikçi yapıyorlar ev tertipleyip düzenli falan halim ki burada düzenden kazı sistemdir yani çalışkanlık bakım ve sistemleştirme yine evcilleştirilmiş bir yapı anlamına gelir yani bir vahşi buğdayı siz Evcilleştirirsiniz. Buğday da evcilleşirme hocam? Evet. Hatta şu anda bize mutasyona uğramış buğdaylar yediriyorlar biliyorsunuz. Yani bir vahşi hayvanı da burada ele alabilirsiniz. Bunun evcilleştirilmesi yani vahşi doğasından çıkıp insana hizmet edecek bir ehlilleştirme diyelim biz buna. Öyle bir enerji verir değerli arkadaşlar. Teraziye geldiğimizde arkadaşlar terazinin doğadaki karşılığı doğanın ekonomisinde denge ayar gibi e, bazı durumları verir. Yani terazi adı üstünde yani dengeye getirme doğanın ekonomisi e, ve bu burada ciddi anlamda bir konunun bir şeyin dengeye oturması ekolojik denge de terazi kısmındadır. Mesela Adalet Bakanlığı'nda ne vardır terazi kısmı daha çok bahsedilir ya daha doğrusu bahsedir diyorum, Adalet Bakanının simgesinde terazi vardır. Niye terazi? Orada dengeyi sağlamaya çalışır çünkü. Yani aslında adalet öyle bir şeydir ki, birilerine ceza vermekten ziyade oradaki dengeyi sağlamak adına iki uç nokta, yani dualite, siyah ve kırmızı, siyah ve beyazın ortasındaki griyi en azından yakalayabilmeyi denemek ya da deneyimlemekle alakalı olabilir. Ve dolayısıyla arkadaşlar bu terazinin, terazinin, e, ...insandaki karşılığı arkadaşlar... ...adalet duygusudur. Ve uyum arzusudur. Çünkü dengelenmeye çalışır. Özellikle karşısındaki kişiyle. Ve ortaklık duygusudur. Yine beraber çalışabilme kabiliyeti... ...terazinin durumlarından bir tanesidir. Devam ettiğimizde arkadaşlar... ...akrep enerjisine geldiğimizde... ...akrebin doğanın yaşamını... ...sonlandıran süreçlere... ...yaşamın tohumda devam etmesini... E, ...gerektiren bir süreci anlatıyor. Yani toprağın altındaki kısmı değerli arkadaşlar. Doğanın yaşamı sonlandıran, süreçler olan yaşamın tohumda devam etmesi. Yani oradaki tohumu siz e, tabii çiftçiler falan daha iyi bilir. O tohumların nasıl muhafaza edildiğini. O alanda hala bir yaşamın genetik olarak küçültülmüş ve bir tohuma sığdırılmış halidir. Siz çok büyük bir çınar ağacı görürsünüz. O çınar ağacı küçücük bir e, şeyden işte Tohumdan, çekirdekten meydana gelir arkadaşlar. O çınar ağacının aslında bütün hayatı boyunca işte 100 yıl mı ayakta kalacak, 500 yıl mı ayakta kalacak, ne kadar yaprak çıkacak, ne olacak? O genetik kodu o tohumun içinde gizli. İşte akrebin doğasında o karanlıktaki, o tohumun içindeki o karanlıktan aydınlığa çıkan nokta vardır ki işte o kişinin de kendi karanlığıyla aydınlığı, çıkabilmesi için o kendi karanlığınla yüzleşmesi lazımdır ki akrep enerjisi tam olarak bunu çok iyi yapar ki şifacılık duası akrebin buradan ileri gelir. Yani her şifa veren ilaç bilirsiniz. O ilaçların hepsi birer zehirdir. Aynı akrebin zehri gibi. Eğer ölçülü kullanmazsan öldürür. ölçülü kullanırsan da şifa verir. Ve bunun da arkadaşlar insandaki karşılığı nedir biliyor musunuz? Dayanıklılık, sebat hayatta kalmanın acımasız mücadelesi olarak bunu isimlendirebilirsiniz Evet arkadaşlar birazcık e, soluklanalım bu arada bu e, biliyorsunuz e, kanalımda sizler için çok güzel şeyler var ve burada arkadaşlar e, kanalıma abone olursanız Çok sevinirim. Burada burada görmüş olduğunuz benim e, bu arada e, web sistem, web sistemde e, ile alakalı çok ciddi bilgiler var. Evet arkadaşlar devam edelim. Size bu konuyla alakalı akrebe kadar geldik gelmişken artık bitirelim değil mi? Yayı, yaya geldiğimizde arkadaşlar yay doğanın kış uykusudur. Yani doğa ananın kış uykusu şeklinde yorumlanır zodiaktaki ve mevsimsel astrolojide. Ve dolayısıyla yaşamın yani insandaki karşılığı yaşamın içsel veya ruhsal yönünün işlenmesi gelecek için umut dolu planlama anlamına geliyor. O yüzden de yaylar her zaman kıpır kıpır ve umut doludur genel anlamda. Çünkü oradaki yaşamın o içsel veya ruhsal yönü yani o kış uykusunda işte kar örtüyor vesaire altta bir yaşam var. O kış uykusu bitince tekrar yaşama dönecek ve bunun bir heyecanını tabir yerindeyse kendisinde buluyor insan. Oğlağa geldiğimizde arkadaşlar Oğlak'ta da kış formlarının kristalize olması gibi bir durum vardır. Ve bu kışın formların kristalize olması demek hani az önce güneşe yaklaştıkça erime noktası nasıl artıyorsa güneşten uzaklaştıkça da somutlaşma ve soğuma meydana geliyor. Dolayısıyla da o formlar e, ne oluyor? Kristalize oluyor. İşte kar e, yağıyor. Nasıl yağıyor kar? Suyun e, havada soğuması sonucu kırık kristalizasyon meydana geliyor. Doğadaki olan e, olan karşılığı bu. Ve aynı şekilde arkadaşlar mevcudiyetini korumanın da yorulmaz mücadelesi. Çünkü donuyor orada ve hala su özelliğini yitirmemeye çalışıyor. Ve bununla beraber sabır, sabır biliyorsunuz Oğlak enerjisinin göbek adıdır ve sabırdan Oğlaklar beslenirler. İşte bu yüzden yani mevcut durumu korumaya çabalama gibi bir enerji söz konusu ki o kış e, sertliğini kendisinde dayanabilme ve sebat enerjisi veriyor. Ve kristalize olmuş bir sosyal hayat. Yani oğlak enerjisinde ne vardır? Sosyallik biraz daha haliyle somutlaşıyor. Yani bir oğlak için 100 tane arkadaş yerine 5 tane sağlam arkadaş olsun der. Neden? Neden? Çünkü arkadaşlar sosyal formlara bağlılık vardır ve yine gelenekler, görenekler insandaki olak enerjinin karşılığıdır. Ee, şimdi bir de kovalara geldiğimizde arkadaşlar, kova enerjisi de bahardan önceki bekleme zamanını ifade ediyor doğada. Kova zamanına gelindiğinde yani siz işte burada biz mevsimleri, İlkbahar, ya sonbahar, kışı dört mevsim olarak bildiğimiz gibi e, ne oluyor? Aynı zamanda işte Ekim, Kasım, Aralık, e, Ocak, Şubat diye gidiyoruz. İşte burada da arkadaşlar kova enerjisine geldiğimizde Şubat aylarında bahardan önceki bekleme. Hani Şubat soğuğu deriz ya işte böyle orada ne bunun insandaki karşılığı ne? Peki beklentili, beklentili sabırsız tavırlar ve gözlem gücü arkadaşlar plan zenginliği e Dolayısıyla da buradaki beklentili ve sabırsız tavırlar ve bir arayış gözlem gücü bilgi edinme ve bilgi çok olunca bununla alakalı da yine bir plan zenginliği anlamında bir enerjiye sebep oluyor kovalar planlı değillerdir ancak yani Zeki olanların da zaten sürekli bir plan vardır ama insandaki karşılığı daha çok zeka ve bu sabırsız ve bir an önce bir şeyi atlayıp onu bitirmek için kendi içinde bir enerji duyacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla beklentili olma, sabırsız tavırlar, gözlem gücü ve plan zengini yani A olmazsa B, B olmazsa C. Şimdi şöyle diyebilirsiniz hocam olaklar da planlıdır ama olak bir plan yapar oradan gider. Ama yüzlerce planı yoktur yani ama kovanın öyle olmaz. Evet balığa geldik arkadaşlar. Bu astrolojinin son burcu. Balıkta da arkadaşlar tohumun topraktan kabarması yani tohumun toprakta kabarması karşılığı nedir insandaki eski yaşamın kalıntıları arasında yeni yaşamın ilk işaretleri ve bununla beraber o kişinin ruhsal bir olgunlaşma evresinin meydana geldiği o ruhsal olgunlaşma adeta bir Gandalf havasında bir Akşemseddin havasında bir e, spiritüel olgunlaşma çünkü artık balık enerjisinde maddeden bir manada sıyrılma tarzında bir e, olay veriyor insana. Dolayısıyla da arkadaşlar artık maddenin de yetişemediği ya da maddi alem mi mesela işte ölüm zamanına geldiniz. Ne oluyor? İnsan ne yapıyor arkadaşlar? Yani dünya diyorsun yalanmış. Çünkü herkes bu dünyadan bir şekilde gelip geçiyor. O yüzden bu dünyada kalıcı, ebedi durumları maneviyatı peşine düşmek lazım diyor balık enerjisi evet böyle bir şeydi bir mevsimin şarkısı ya da mevsimlik bir vival disancısı diyor Yılmaz Erdoğan'ın bir şiirinde arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim Ve yine astroarif.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Doğum haritası danışmanlığı ya da astroloji eğitimlerimizle alakalı bir bilgi almak isterseniz. Bu konularda da bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.